Dinleyen Dinlesin'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Harry Potter serisini eleştireceğiz. Ee, biraz böyle üzerine konuşacağız falan. Yanımda Çiğdem Karakoç var. Anka daha doğrusu. Ee, aramıza hoş geldin yine bugün. Merhaba. Ee, Okey. Şimdi şunu baştan söyleyelim. Bu video spoiler içeriyor. Baştan sonu tüm seriyi konuşacağız. Hatta serinin dışına çıkıp kitaplardan bahsedeceğiz. Bazen de e, serinin sonundan... Evet. Öyle. Yani... E... Senle bağlantılı olarak sormak istediklerin varsa o şekilde giderim dersen olabilir. Tamam. Başlayayım mı birden? Şöyle yapalım mı ya? Da, en başta biz bu seriyi sevdik mi? Bir yani baştan sona kocaman bir seri olarak baktığımızda biz bu seriyi sevdik mi? Yani şöyle ki e, hariklade. Yani kitaptan uyarlanma ve hani aslında çocuk kitabı olarak geçiyor ama Bilmiyorum ya ben herhalde yani 30 yaşım, 40 yaşım, 50 yaşımda gelsem herhalde <gülüyor> tamam daha fazla yaştan bahsetmeyeceğim ya <gülüyor> yani gelsem yine de e, izlerim, okurum hani çok sevdiğim bir yayın oldu ve bunu hani Rowling'i gerçekten teşekkür ediyoruz gerçekten <gülüyor> ama ben şey e, hani bunu sonda söylemek istiyordum ama şeyi çok istedim ya hani sonda son filmde artık ee, Herinin o merdiven altı dolabında birden uyanıp bunların hepsinin, Aa, hepsinin değil mi? bir rüya olduğunu Süper hani, olurdu ya e, Gösterselerdi bence çok daha güzel olurdu Hani heri birden uyanıyor tekrardan işte hani merdiven altı dolabında bu kadar olamaz falan. demesi harika olurdu bence Hiç böyle ben bir şey düşünmemiştim Hı? Böyle bir şey hiç düşünmemiştim Harika olurdu evet. <gülüyor> <gülüyor> Twist ee, e tamam o zaman ben yardırıyorum Şu diş mevzusunu Sen gömüyorsun ama Tabii gömeceğim <gülüyor> ben Benim gömmelik çok şeyim var şu an Yardıracağım ama şeyi söylemek istiyorum ben Harita var diye bir tane onu hatırlıyorsun sen hmm. Haritanın sahibi bu saydığımız animagus olan arkadaşlar yani <gülüyor> Dörtte olan falan. dört arkadaş olan aynen Aynen bu güzel bir bilgiydi bu kadar evet. <gülüyor> Ve bu kadar Ben not aldım buraya bir sürü. bu arada Kağıtlarım da dolu Şimdi okuyacağım onlardan da biraz Ya Bir o notlar okunuyor mu? Şey <gülüyor> şöyle gösterebilirim yani. <gülüyor> Böyle. Bu normal hali bu arada yani. Şimdi bu diş muhabbetine ben çok takıldım. Cevap bulamadığım için de çok sinirliyim Harry Potter serisine karşı. Onun dışında şey var Asyalı bir kız vardı Harry'nin ilk Çoğ. sevgilisi aynen. Ona da ben çok gıcık olmuştum. Neden? Hermione var. Niye? O falan. <gülüyor> Aa, o Ron'un lütfen. Ama ben çok sinirliyim. Hermione ile bence Harry Potter olması lazımdı. Burada Yok ya, bence yani. Çok iyi uyumlu olmuşlar Ron'la Hermione. Öyle mi diyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Turuncu plusları. Hiçbir zaman asla ikizle ki bir yan yana gelmez. Hı. Mutlaka bir aptal olmalı. Ya bu şeyde de yani. öyledir mesela. hani Biri mutlaka çok güzel, biri mutlaka çok çirkin olmalı. Hı. Hep öyle olur. Anladım. Snape? Snape'e gelelim mi biraz? Gelelim Severus işte. Snape. İlk başlarda böyle tam bir pislik olarak tanıtılıyor bize. Böyle içten içe ama bir iyi olduğunu falan biliyoruz. Ama hep bir karanlık tarafta. Hep bir pislik falan böyle. Filmin sonuna doğru kendisi vay be aga be falan diyoruz yani kendisine. Ya birinci filmde bile şeyde e, büyü yapıyor Quill ona Hı -hı. yani evet. Harry'e ama Snape zannediyorlar. Evet. mesela. Şey var ya. Hatırlıyor musun onu? İlk seride daha böyle e, Harry Potter şeye girmemiş. E, seçmen şapka ona koyulmamış. Orada Snape ona bakıyor ve şaka ağrıyor. Hatırlıyor musun Hı -hı. o Hı -hı. Aslında Aynen o öyle. bakmıyor. Querel bakıyor ona. Yani Voldemort Aynen öyle. Bakıyor. Yani onunla birlikte bir sürü aslında. Hep onun zannettikleri Hı -hı. E, bir sürü şey var. Snape harika bir karakter. Çok da değil be. Ben onu bilmiyorum. Geçmişinden dolayı çok yargılıyasım var. Kendisi çünkü geçmişte tam bir pislikmiş falan ya. Hayır alakası bile yok. Tam tam bir hani kötü olansa şeymiş. Sen söyle. James. Ee, aynen öyle. Değil. O da tam tersi. Filmde acayip bitirdiler. James'i bir sahnede gösterdiler. Zaten bir sahnede gözüküyor. Orada da böyle kendisi Snape'e bully yaparken gözüküyor. Ee, orada sanıyoruz ki James'i çok kötü bir karakter falan sanıyoruz. Aslında öyle değil. James harika bir karakter. Snape çok kötü biri olduğu için bunu ona yapıyor falan filan. Hı hı. Bununla bahsetmek istiyorum. Yine sevmediğim kısımlardan biri. Ya ama şöyle. E, Snape'in e, James'ten önce Lily'yi tanıması ve onu sevmesi. Hı hı. Bir nebze şey gibi geliyor ya. Hani onun elinden aldı gibi geliyor. Tabii ki de bu Lily'nin tercihiydi. James sevmesi ama... Ya bir burukluk olmuyor değil ve e, yani geri gelmedi belki ama hı hı. yani James'in patronusu yani erkek geyikken ki dişi geyik ve sırf bu yüzden Lili'ye olan aşkı yüzünden Snape'in de patronusu. Değil mi? Evet onu öyle. da bir ara görüyorduk. Aynen öyle. Bu... Always derken bu <gülüyor> Yani bu harika bir durum bence ya yani hı hı. James'in nefrede diyor tamamen Lily elinden almasından dolayı. Ama hep Potter'ı korudu. Her zaman. Potter'ı korudu mu? Ya yani şöyle diyebiliriz bence. Heriyi ee, korudu diyelim. Tamam tamam. Ee, Voldemort saldırı yapacak ya. James annesini ve Harry Potter'ı öldürecek o gece. Ee, Snape şey diyor. Hani Lily'yi öldürmesinler. İşte bir şeyler yap diye yalvarıyor ya Dumbledore'a. Aslında Aynı sadece Lily'yi düşünüyor. Orada bir çocuk var, bebek. Onu hiç düşünmüyor falan böyle. Öyle pis bir karakter yani Snape aslında. Ben böyle yorumluyorum bunu. <gülüyor> Snape çok kötü bir ben karakter. Ben çok tek yönen bakıyorsun bence. Ama bir bebek var orada. Bebeği asla düşünmüyorum. Önce ikisini de beraber söylemiştir. Yani orada sadece Lily olan aşkın hani göstermesi amacından. Zaten Lily kurtarsa Lily zaten kendi oğlunu kurtarır. Yani böyle. Bir Ölürken yaptığı var. şekilde kurtardı evet. Evet. Yani. Şeyden bahsetmek istiyorum. Hızlı geçelim biraz. Çünkü 40 dakikadır falan şeydeyiz yani. Kayıttayız. 27 dakika olmuş. Şey. Deadly Hallows'a gelelim. Konuşmak istediğim bir şey var mı Deadly Hallows hakkında? Hmm. Ölüm yadigarları. 3 tane objeden oluşuyor. Ölüm yadigarlarının zaten bir hikayesi var. Evet. Benim çok beğendiğim bir hikaye. Çok tırt geldi ama böyle masal gibi bir şey. Ne kadar e, masal, gerçek olsa evet. Yani, Allah Allah. Ne alakası var? Bence gayet güzeldi. Hımm. Ee, yani üçlükten bahsedelim. Asa, görünmez ve şey, diriltme taşı. Yani bununla ilgili bir hikayeden bahsediyoruz. Ve hiçbirine eline kanmıyor. Sadece biri hani görünmez küpelerini oğluna devrediyor. Sen de Şöyle, As, e, Mürver Asa'nın en güçlü Asa. Diriltme hı hı. taşının da insanların, hani adam ilk baştaki insan. Sevdik, yani sevdiği bir kadınla evlenememiş, ölmüş ve onun için istendiğini ve normal bir yerden taşla oytulduğunu biliyoruz. Mirror yanındaki o köprünün yanındaki elerde el bir ağaçtan yapıldığını biliyoruz. Örmanlık şeyinde e, ölüm meleğinin perdesinden kesildiğini biliyoruz. Hı -hı. E, bununla ilgili hani Asa zaten şeyde Dumbledore'un Dumbledore içinde, Grindelwald'taydı aslında. Dumbledore ve Grindelwald e, bir dövüş yapıyorlar ve Dumbledore'un eline geçiyor o Asa. Hı -hı. Ya zaten şey e, Asa yani eğer birinin elindeyse, eğer o kişi yemersen tamamen ona teslim oluyor. Hani bir öyle. şekilde aktarma şeklinde. Hı -hı. Hatta bu sonda da Voldemort'a da şey hani bu şekilde uğraştı. Sonra Snape zaten bu yüzden öldürdü diyebiliyoruz. Orası çok karışık ya, acayip karışık orası. <gülüyor> yani tamamen şey, ben. hatta Snape'in elindeydi Voldemort'a geçmeden de şey fark ettik hani Helen'in diye fark ettik. Hmm. Aslında şeyinmiş, ya şu an Mülvera'sa, o sondaki Mülvera'sa aslında Malfoy'unmuş. Malfoy'u Harry yendiği için Harry'nin olmuş. Sonda da Harry'nin ölmemesinin sebebi, Voldemort'un ölme sebebi de oymuş falan böyle. Artık o kadar karışık bir şeyden bahsediyoruz. Ve ben bunu sevmiştim. Aslında ölüm, ölüm sebebinden ziyade değil de sadece Voldemort'un neden şeyde değil hani nasıl desem neden eline geçmedi ya da neden onun etkisini yapamadığı? Yo ben direkt sondan bahsediyorum. Harry'ye karşı Hı. avada şey, kedavra laneti yapıyor ama kendine sekiyor. Niye? Çünkü o asa zaten Harry'nin. İtaat etmiyor, yeri tepiyor. Bundan Etkisi işte? olmuyor. Aynen. Okey. Ve şey, Harry Potter bu üç ölüm yadigarı objesinde tek tek sahip oluyor. Hepsini eline geçirmiş oluyor. Bunu Aynen, üçünün de sahip oluyor. Yani kendisi bir ölüm... Ölüm yadigarı oluyor. Kendisi yolu. Ölümden kaçabilir yani istediği gibi. Evet, whatever. Allah ben Allah konuşamıyorum. Ama tabii Asay'ı atıyor. Hmm. Bunu yalnız bunun Paradis'ini izledikten sonra... <gülüyor> Yani <gülüyor> o mümerazdan atışı oradan bir Arun'un arkadan yapmayaydın idim. <gülüyor> ha, değil mi? Evet evet seslendirmeli. O çok iyiydi ya. Yani. <gülüyor> aynen kimdi ya? Birisi can can mıydı? Bir şey biri seslendiriyor bana. Güzel olmuş. Harun can. Harun can aynen. Hmm. Güzel olmuş. Yani um, bir not daha bizim um, dörtte Ateş Kade'in gördüğümüz o hani um, şimdi üç. Okul katılıyor Hogwarts, işte hı hı. kramın olduğu ve bir de bu kızların tamamen geldiği grup. Hı hı. Evet, işte bu. Bununla ilgili bir ayrıntı söyleyeceğim ve bütün erkekler kaçacak. Kızlar çok güzeldi, değil mi? Evet, o fazla çok... güzellerdi. Aynen öyle. Çok. Erkekler güzellerdi. miydi yoksa? Hayır. Ha tamam öyle bir şey değil. Miyim? Hayır ama kitapta şundan bahsediyor. Evet. Onların güzellikleri ve aldatmaca. Yani şöyle, Aa, evet, evet. E, tamam çok güzeller ama yaklaştığı zaman canavara dönüşüyorlar. Hmm. O güzellikten bahsediyorum. Hmm. Aslında bunu filmde de söylüyorlar. Halbuki şeyde e, maçta mı? Hayır, hayır Dili göz anlatırken diyor ki Krams ıs, hani aptal olabilir ama hani başındaki adam hani zeki diyor ve sen hmm. diyor eğer o kızın diyor gerçekten narin bir şey olduğunu zannediyorsan gerçekten aptalsın diyor mesela. Hmm. Çünkü yani çünkü şeyde de kitapta da anlatıyor bunu hani canavara dönüşüyor. Siz o güzellikleri siz ne zannediyorsunuz? <gülüyor> ama <gülüyor> ne zannediyorsunuz? güzeller şimdi yani öyle demiyorum. Ya mi? evet ama Film tamamen bu düğün etkisiyle olduklarını da bir itiraf edelim yani. Tabii tabii. Fark etmez. büyümüyü güzeller yani. <gülüyor> Sizden öyle görünmüyor öyleler. <gülüyor> o yüzden kızların hiçbiri ona o şekilde bakmıyorlar. Sadece hmm. erkekler büyüleniyor. Tamamen bir büyü etkisi. Tabii doğru. Bundan bahsetmek istedim. Bu güzeldi. Başka var mı not? <gülüyor> Efendim? Notun var mı başka? Tabii ki de. Ee... Şimdi şöyle, 4'te Ateş Kadeh'ini Harry Potter'ın hani büyük bir hüzünle, Cedric'in ölümüyle ama yine de olsa da kazandığını, büyük bir şöhreti kazandığını biliyoruz. Tabii. E para nereye gitti? Herkes bunu sormuyor mu? Sormamalı mı? Sormadı mı? Evet, onu ben de biliyorum. Kitaptan galiba o bilgi. Değil Aynen mi? öyle Hı -hı. Bütün parayı, bütün şöhretini ikizlere verdi. Sonra da onlar gidip dükkan açtılar kendilerine. Aynen öyle, dükkan açtılar, tamamen istedikleri işleri icra ettiler. bunu kimse bilmez, hani bu şekilde açabildiler. Black'in ölümünden bahsetmek istiyorum ya, ben bilmiyorum. Bir, bilekin ölümü, iki, Dumbledore'in ölümü. Ya böyle... Seller, inanamazsın. Ağla, bir bil, bil. Vay Bilk. <gülüyor> bu kadar. Yani, e, bilmiyorum ben bayağı üzüldüm. Hatta Dumbledore'un ölümünde herkesin asasını yukarı kaldırıp Çok Hamidim, iyiydi oldum. ya. Gerçekten çok güzeldi. Hani onunları ışıklarıyla hani onun ucundaki küçük ışıklarla tamamen bir topluluk olarak bir ışık hizmeti Hı -hı. yaratıp Voldemort'un işaretini yok etmeleri. Çok bayağı üzüldü yani. Ben çok hoşuma gitmişti. E, ek, ekleme yapacağım. E, o sahne Tabii... bir Fransa'da bir sinema salonunda e, bunu oynatıyorlar. Canlı olarak herkese asasını kaldırıyor ya. Millette telefonunu falan kaldırıyor, ışığını açıyor karanlık bir ortamda sinemada. Evet, çok iyi. Onu ben atacağım sana linkini. Uygulanıyor insan yani böyle. Gerçekten öyle. Ah. Kitabı okudun sen? Kitabı okudum ama hortkluklardan bahsetmek istiyorum açıkçası. senin soracağım bir şey varsa sor. Yo yo dinliyorum Hortkulluklar sevdiğim konu. Görmek istiyorum öyle. biraz. Şimdi en büyük spoilörü baştan vereyim Hı -hı. bir biri aslında Harry'de. Evet. Bunu önce bir söylemem lazımdı. Hı -hı. Ee, onu öldüremediği ani Lenin'in sevgisizliğinden onu öldüremediği zaman Hortkuluklar yani kendi canından aslında bir parçayı hediye vermiş bulundu Hı -hı. ve bunu aslında bilmiyordu. Yani bunu tabii ki de Damla biliyordu, farkındaydı ve herinin evet. son daha öleceğini de farkındaydı. Bu biraz acı bir durum gerçi. Hı -hı. Ama e, şimdi ilk Hortkuluktan bahsediyoruz. Kitap Evet sayalım ya. onları bir ya. Saymanın. Aynen. Hiç. Kitap e, Hortkuluk'un biri, diğer Günlük Kuluk... daha doğrusu. Aynen günlük. Hortkulu'nun bir tanesi günlük. İkincisi şeyde Belatrix'in kasasında bulunan iki desek. Kasasında Üçünlükü... neydi? Efendim? Neydi o kasasındaki? Kupa gibi küçük bir şey böyle. Aa şey neydi onun anlamı neydi? İlla vardı Aa, bir şey. Anlamını bilmiyorum. Neyse peki o zaman. <gülüyor> Yani belki kasasında hatta kasaya girdiklerinde her şeyin çoğaldığını falan görüyoruz. Güzel evet. bir yapmışlardı. Orası bayağı güzeldi yani. Oradan toplayıp toplayacaksın böyle. <gülüyor> her şey böyle. altına mı? hiçbir şey elleyemiyorsun, dokunamıyorsun, çoğalıyor falan. Hmm. Hani. Eee 3 3 eee beraber aldıkları o Yüzük. madalyon aslında sahteydi. Onun gerçeğini buldular. Hmm. Üç o 4 yılan 5 heri desek Altı annesinin yüzüğü, Tom Riddle'ın. Ha yüzük, bir de şey, yedi de şey, Taç. Evet, Taç. Ravenclaw'un Ta diye de mi? Efendim? Ravenclaw diye, diye de mi? diye demi mi? Taç'ı sekiz yüzünden kendisi. Aynen. Öyle. <gülüyor> Şimdi şeyden bahsedeyim mi? E, Voldemort. Ya kitaptaki Voldemort'la e, filmdeki Voldemort çok farklı. Filmdeki e, böyle filmde daha çocuksu böyle, yanağını sıkıyor. Evet, Evet. Yanağın kim böyle böyle beyaz falan. Çok tatlı. Takım elbiseli falan görüyoruz kendisini. Ama ne? kitaptaki tam tersi çok korkunç. Kırmızı gözlü falan böyle. Anlattığında insanın içi ilkiliyor falan böyle. Ruhunun yarısı bölünmüş biri falan. Bunlar şikayetçiler. kitaptakini tam olarak şey yapamamışlar. Sen söyle hani tam olarak yansılamayacaklarını düşündükleri için belki de. Hı -hı. Yani siyah rengi soğuk benziyor. Ama adama kırmızı göz verseler hani çok da şey hani ...çok hoş durmazdı hani ve şey olarak görüntü bakalım Adamdan korkamıyoruz ama. Voldemort diyorsun, ha ha diye bak gülüyorsun falan yani böyle kendisine. Olmuyor <gülüyor> o da. Yani evet hani Voldemort'un ismini dahi hani söylemeleri bile insanlara hayır ismini dahi söyleme hani kötülüğü çağırma hmm. gibisinden korkmaları tabii ki de. Ama yani filmle ilgili bir şey, onunla ilgili pek bir şey söyleyemiyorum ama çünkü hani başka filmlerde de mesela... Bir sürü şey var. Hepsini tam olarak gösteremiyorlar, tabii, tam tabii, o tabii. olarak aksettiremiyorlar. Hı -hı. Ama Romling'de başlarında da eminim buna karşı bir yorum yapmıştır diye düşünüyorum. Evet. Yani Dobby'den bahsetmek istiyorum. Aa evet dinliyorum. Gerçekten Dobby'nin... E, kitapta e, dobi dışında başka cinlerden de, ev cinlerinden de bahsediliyor aslında. Hı -hı. Hı -hı. E, ve hani bütün ev cinleri, Dobby haricindeki bütün ev cinleri... ...hizmet etmek, onlara onlara göre hizmet etmek çok önemli. Hizmet etmezlerse bir saygısızlık, ölüm, böyle bir, bir şey düşünülürken, dobi sadece özgürlüğünü düşünüyor. Aynen. Ben, beni... revolusyon Efendim? Revolüsyon. Kesinlikle yani böyle çok güzeldi. Ve şeyde de, hatta müzesinde de e, tamamen dobinin heykeli yaptıklarında etrafında tamamen çoraplar görülüyor. <gülüyor> Değil mi? Evet. Bir kitap dairetten hani e, Hermione bunu fark ettiğinde hani biz mesela Hogwarts'da gidiyoruz, birden ellerini şakırdatıyor Hı -hı. Şey, Dumbledore ve bütün yemekler ortaya çıkıyor. Evet. Bunları hazırlayanlar aslında cinlerdi. Yemek Orada yaşayan cinler aslında. vardı ve bunların hazırlıklarını, onların eşyalarını yukarıya götürenler de cinlerdi. Hı -hı. Yani e, bunları tabii de hani kitaptan biliyoruz. Ve bir bilgi, normalde cinler şey çalışıyor ya. E köylü olarak çalışıyorlar ama Hogwarts'ta çalışanlar ücretli çalışıyor aslında. Aynen öyle. Ama bunu mesela şey değil. O mesela Dobby orada çalışıyor ve e, Hermione bunu bildikten sonra Hı hı. Arı arı arı arı. O evet baştan söyle onu. E, Dobby yani mesela Hermione bununla ilgili bildiğin böyle propaganda falan yapıyor. Hı hı. Onlara sürekli çorap örüyor mesela. Sürekli kıyafet götürüyor. Dernek bile Onlar... açıyor ya. Efendim? Dernek bile açıyor. Der Aynen öyle. Bunları yapıyor. Hı -hı. Ama e, Dobby haricindeki bütün cinden onu püskürtüyor. Sen git bize kötülükçe yapacaksın. Biz okeyiz dedin. yani. Sal bizi falan diyorlar. Gerçekten hani biz mahallemizden memnunuz gibi bunlar Bunları yapıyorlar. E, ondan da bahsetmek istedim. Dobby'yi de kaybediyoruz ya. Çok üzücü. Evet. Yani onun dobinin ölüşü gerçekten hani bir an kurtulacağını düşünmüştüm ama olmadı. Son anda ne ediyorum ya Çok... mesela şeyden e, geçen bahsettiğim o hani e, mesela Loki'den bahsetmiştim hani kötü karakter ama iyi kötü karakterlerden evet, evet. bu şeyde de iki karakter biri Malfoy hani iyinin kötüsü hani Aynen. harika bir karakter bence Tabii. E, ve şey Deep Hermione'nin gerçek hayatta evet. iki kişinin hani, ondan hoşlandığı. Hı -hı. <gülüyor> Bence çok tatlı Draco gerçekten hani hoşlanmamak elde değil. Çok yakışıklı bir çocuk. Hı hı. Ama şey sen söyle onun dışında... Ne diyecektim ya bak ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. Tamam şeye geçelim. Voldemort'ta Harry'nin benzerliklerine geçelim. Hı, evet. Bunu yaparken aslında hani, hani Harry'i öldürme çabası ama olmayışı, ona bir şeyler aktarması ortaya bir benzerlik çıkartıyor. Her Hı. yaşı ilerledikçe ve etrafındaki sevdiği insanları kaybettikçe Hı. öfkesi, kızgınlığı, kararlılığı yani Hı. onun asla hani istemediği ama Voldemort'ta bulunan özellikleri kendinde taşıdığını fark ediyor. Evet. Yani bu tabi bir, ayrı bir durum. Ve akıl okuma olayı. Yani istemeden de olsa birbirlerinin akıllarını akıllarını evet, evet. görebiliyorlar. Aynen. Çünkü Voldemort yüzden... içinde yaşıyor zaten. O yüzden. <gülüyor> Yani aynen. Ya da Voldemort'un içinde her yaşıyor. Ha, i̇şte, yani. e, bu yüzden birilerinin akıllarını falan da e, okuyabiliyorlar. Hı -hı. Öyle. Şeyden bahsedelim mi? E, ben Doğru. anlamadığım bir konu şu. Zenginlik ve fakirlik kuramı. Ya, paranın bir değeri var mı? E, Wizarding World'de. Yani büyücük dünyasında. Şimdi altın evet. objeleri çoğaltma büyüsü var ve bunu herkes yapabiliyor. Bunu yapabiliyorsan Paranın bir değeri kalır mı? Sinirim mi oluyor? Şöyle e, altın çoğaltma, şimdi şöyle felsefe taşından bahsediyoruz. Hı hı. Mesela o sadece bir kişiye özel ve bunu felsefe taşını yapabildiği için kendinin olduğu için elinde olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu bir. İkincisi e, o altınların çoğaldığını gördüğünüz yerde Belat Belatryks'in katısında olduğunu biliyoruz. ki o bir ölüm ya. Ki zaten bir hani suçludan bahsediyoruz. Böyle bir şey yasak olabileceği kimsenin aklına gelmiyor mu acaba? Şöyle bir sıkıntı var. Üç büyü haricinde tüm büyüler okey. Herkes yapabiliyor. Hayır öyle bir şey yok. Öyle hayır, bir şey hayır, var. Hayır. Yalnız üç hayır. büyü var yasak olan. O üç büyü kesinlikle seni Azkaban'a yollayacak şeyler. Ama herhangi bir sürü yasa var. O yasalarla sen çiğnediğin zaman bile Azkaban'a gidebilirsin. Bunlardan biri Harry mesela 5'te Muggle'ın yanında patronus büyüsü yapıldığı için mahkeme karşısına geçiyor bu ama şey e, kesin bir şey yani bir şeylerin maglaların yanında herhangi bir büyü yapılmıyor evet bu kesin yani böyle bir yasa var altını tekrardan çoğaltamazsın yasası da vardır mutlaka yani böyle bir şey Git için sanırım. varsa bunun için de vardır mutlaka bunu özellikle belirtmiyorlar tabi de Hı -hı. ama o üç büyü kesinlikle seni bana gönderecek ve seni tamamen hani kötü evet. bir yapacak şeylerden biri ölüm büyüsü Hı -hı. işkence büyüsü bir de e, Hareket mi? hareket etme ha. yani istediği gibi hareket ettirebiliyor hani Hı -hı. seni elinde ondan bahsediyoruz yani birini kölen kölen yapmandan bahsediyor galiba ah. ben Neville'dan bahsetmek istiyorum Neville harika ben de, de şu değerli. an onu şey yapmıştım tam ciddi misin? Hı -hı. çok harika bir karakter yani her şeyin içinde böyle bir aa böyle eğlendiğimiz hani rezil olan karakterlerden biri ama ne bileyim ailesiyle gurur duyması ve ailesini trajik bir şekilde ve ailesi yaşıyor yani ailesi ölmüyor. Evet evet ailesi tam bir travma ya. Kitapta birisi ölüyor. Aynen kitapta e, ailesi e, akıl hastanesinde evet. ananesiyle yaşıyor. Yani delirmişler ama ölmemişler ya bu da ayrı bir trajizdi ayrı bir üzgün, üzgün ya çok kötü Kesinlikle. bir durum bence. Şey benim çok hoşuma gitti Neville hakkında. Yani ilk başlarda böyle kendisi ezik bir karakter falan. Daha sonrasında filmin sonunda böyle muhteşem bir şey dönüyor ya çok cesur biri oluyor falan böyle Voldemort'a orta kafa tutuyor, laf sokuyor falan. O dönüşüm çok iyi bence. Evet, J. Voldemort bize katılın dediğimde ilk Neville ortaya çıkıyor da senden daha iyiler bulabiliyordum. <gülüyor> evet. <Böyle> topallayarak <gülüyor> gidiyoruz ama O da güzeldi. Evet. <gülüyor> Neville harika bir karakterdi ama dediğim gibi Malfoy, Malfoy da iyiydi. İyi'nin kötüsü dediğim karakterlerdendi. Malfoy iyi biriydi ya. Ya tamam itlik köpeklik yapıyordu ama günün sonunda birinin ölmesini istemezdi asla. Kimseyi Aynen. öldürmezdi ya da. Hep şeyi düşünmüşündür Bir de Malfoy ona el uzattığında Harry eğer kabul etseydi şu an durum ne farklı olurdu diye düşünüyorum. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> şu şey var ya e, Harry Potter'dan sonra gelen bir tiyatro oyunu var. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Harry Potter'ın çocuklarını konu alıyor. Malfoy'un Harry şey, Potter'ın bu bitiş, bitiminde. Yok, bitiminde değil. Farklı bir şey. Tiyatro Hayır. oyunu olarak yazılmış. Hayırdır. Ha. Onu oku sen. Harry Potter'ın çocuğuyla Malfoy'un çocuğunun maceralarından bahsediyor. Hmm, bilmiyordum. Evet. Lanet Çocuktan bahsediyorsun. Ben çocuk. Ha, bu geçen dün konuştuğumuz konu değil mi? Değil mi? Evet, konuş. Ben yine unuttum onu. <gülüyor> Pardon. Biliyor <gülüyor> musun, boşa konuşuyoruz <gülüyor> Evet. Senle <gülüyor> boş yani. Ben unutuyorum gidiyor. Unutuyorsun. <gülüyor> <ya. ya. gülüyor> Um... evet yani her şeyi konuştuk bence bence de yeter yani bence de yarışmalarda bu arada dörtte yarışmaların e, kitapla çok daha farklı gösteriyor yani dörtte yarışmaların özellikle o üçüncü bölümde o kadar sade bitirmişler ki sadece labirent koymuşlar hı hı. ve sadece zihin oyunundan bahsetmişler ama o çok uzun o kitap ya Efendim? O kitap acayip uzun. Sığdıramazlardı hayatta. Film 4 <gülüyor> saat falan olması lazım. Ya bak canavarlar falan veriyor. Hani vardı. hani onları en azından bir şekilde gösterebilirlerdi hani. Tabii. Çok kısa böyle flash flashbacklerle... Ya Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani... J.K. Rowling'e sövelim bence burada. Hayır hayır. Bence ona teşekkür ederim. Yani yanlış bu iyi oldu ikimiz de birimiz görmek birimiz iltifat etmek gibisinden. Ben ya bilmiyorum. Tanışsam herhalde elim ayağım titrer. Hani, oh, o, kadar. o kadar bayılıyorum. <gülüyor> Justin Bieber gören velet çocuklar gibi. <gülüyor> evet, yani. hmm. Ya bak ben ben genel olarak Harry Potter'ı çok seviyorum. Beni bu dünyadan alıp farklı bir dünyaya götürüyor. Orada böyle kendimi farklı bir yerde hissediyorum. Çok güzel bir iş yapıyor. Ama günün sonunda ben böyle şeyi tartışmak istiyorum. Hani Horde Crooks'lar niye öyle yok ediliyor falan gibi böyle çok detay konuları konuşmak istiyorum. Burada da patlıyor. Bu evren tamamen böyle koca bir balon şeklinde geliyor. Böyle saçma sapan işler oluyor yani. Bence onun da bir cevabı vardır. Gerçekten. Yok. Çünkü ben baya baya kafa patlattım çünkü buna. Hmm. Çünkü bizim burada konuştuklarımızın çoğunu alelerde izleyen biri ciddi ciddi düşünmemiştir diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Farkında da iyi olmamıştır diye düşünüyorum. Ama onun da mutlaka cevabı vardır ya. Şey iddiaya girelim gel. <gülüyor> yok bulursak yok olay Neyine? <gülüyor> şey olduğunu Neyine yok kaybedeceksin <gülüyor> Araştırırız Araştırmadın tamam. mı? Araştırdım yok Bulamadın ha? Aynen bir de sen ya, de araştır Kitapları tekrar, tekrar okutturma bak O kadar sayfa ölürüm Yok be okumana <gülüyor> gerek yok İnternetten hemen 2-3 aratırsın hmm. Ya bilmiyorum internette her adını bulamıyorum ya Benim notlar bu kadar Bitti hepsi. Benim notlar da burada. Wow, <gülüyor> sen bayağı karışık yazmışsın. Ben sana geçen demiştim ya hani, ben her yazıyı okurum diye. Neden He. acaba diye bir düşünelim. O karınca yazısı. <gülüyor> çok iyiymiş. Benimki Arkez. daha iyi bu arada. Ben çok güzel yazım. Hatta şeyde, neyse ya, konudan uzak. Neyse kesersin. <gülüyor> şeyde kan verdiğim bir zaman da yanına astım yazmıştım ve hiçbir şekilde az benim yazım okunmaz kimse tarafından. Sadece doktor okuyabilmiş. <gülüyor> okuyabilmiş. <miyim? gülüyor> sadece doktor okuyor. Ona <gülüyor> evet dedi ben okuyabilirim doktorum diye yani böyle. Güzel o. <gülüyor> Okey, yeterli galiba bu kadar. Bence de. Kaç 40 dakikadan fazla konuştuk. 50 dakika olmuş. Tamam. Okey. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Çiğdem Karakoç yanımdaydı. Şurada pardon. Ee, teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bir sonraki haftanın neyi eleştireceğiz biliyor musun? Bilmiyorsun. Karar vermedik. Karar veririz biz son gün. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.